Arkadaşlar merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir multiplayer videosu ile karşınızdayız. Şu an e, İskandinavya'da. Bergen'e... E, Neresiydi burası? Oslo'dan Bergen'e gideceğiz. Evet. Oslo'dan Bergen'e gideceğiz. Yanımda Simreyn'e arkadaşım ve B.B.Dros arkadaşım var. Hop. Evet arkadaşlar, hazırsak yavaştan çıkabiliriz. Hazırız abi. Hazırız. Evet. Şeyi düşürdüm biraz Adana sen koy Direksiyon hassasiyetini Tamam şöyle... Işığın içimde Hayır Güyük Aaa Kalkalım mı? Ben Uyugundur. bekliyorum Uygundur Maybedros sen önden git istersen Fark etmez. Şerit koydun mu? Kişi arka tarafta ama. Ben öyle hatırlıyorum buranın çıktığını. Tamam. O zaman 3. sırada ben istersen Volkan abi bizi Ben hiç uzun zamandır Risk hiç oynamadım. İlk defa burada oynuyor gibiyim. Öyle düşünüyorum. Tamamdır. Ben Abdül'ü takip ediyorum. Tamam. Geliyorum hemen. Buralar avucumun içi gibi olmasın lazım. Şimdi i̇şte gidiyorsun karşında kapadı var. zamandır buralara gelmemiştim. En son Burası. konvoy zamanında. Geliyorduk buralara. Gökbörü ile birlikte. Eski videolar. Aynen. O zaman da <coughs> otobüs simülatörü yeni kurmaya başlamıştım. Ama gerçekten özlemişim. ayrı. İlan öyle. Bir de yolları çok tatlı abi buranın. <gülüyor> Yollar çok tatlı. O Bergen girişinde bir şey var ya. Ee, tepeden çıkıyor, tünelin içine giriyorum falan. Oralar çok güzel. Benim sol ben ben arızalanmış. 80 sabit gidiyorum ben. Sizin arkandayım. Tamam ben de sizin arkanızdayım. Oyunun kendi verdiği hız sınırına uyuyorum. <gülüyor> Volkar abi müsaade edersen ben bir geçeyim istersen. Tabii tabii lütfen. Sollama serbest. Tamamdır. Beni de sollayabilirsin. Oooo oh, ne güzel yankılıyor. kardeşim. Selamlar herkese. Ne Arus sen beni geç istersen. Benim üstüme niye çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne mi çıktın? Yani kırmazsam üstüme çıkmıştın, yapıştırmıştın ee, beni. Hadi ya. Ceza kestin lan. Polis yanında gidiyor <gülüyor> ha. Solundan hemen polis. Aynen, aynen 70'e düşmüş hızı kilometre. o yüzden. Şuna ona dikkat etmedim deki kamyonu takip ediyorum ben şu anda. Ben de yanında polis var geçemiyorum da. <gülüyor> Aynen. Benim de yanlarında var. Zaten 70 istiyor. ile 70 gitmemiz gerekiyor. Polisse bir geçemedi yalnız. Yan kızı çok güzel ya. Aynen. Yapmışlar adamlar, harbiden bakmışlar. Baby Dros'u geç, ben istersen. Kanka polis var, gezer geçiyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Yalnız bak, sen de benim üstüme söylüyorsun. <gülüyor> Blöf yapıyor seni. Aynen, aynen. <gülüyor> reflektimi ölçüyor benim. <gülüyor> aynen. Yok, ben sola bakıyordum. 80'e çıktı çok şükür. Bas. Geç abi sen, Olkan abi istersen. Ben mi geçeyim? Ha, mazot tükenmek üzeredi. Bugün Bezmeye seferden girelim. geldik ya gece gece. Aynen. Aa. ileride şey var mı ki petrol? Mas aynen alabileceğimiz bir yer. Bakıyorum. Oo yok. Sıkıntı yok ya devam devam ki. Ha ileride bir göbekten döneceğiz oraya yetişirsek bayağı ama uzaktan. Yürü, yürü, sıkıntı yok Şunu bir sollayayım ya. Allah rızası. Geçelim zaten. o kamyon başımıza bela olacak. Onu biraz yüz müz basayım da bari. Şurada ceza yiyeceğim. Yine. Yalnız yürü. Evet. Ben onun önüne geçeyim bari de yolu kapatayım. 120'leri falan gördük ha. Abdül. <gülüyor> evet. Düştüm de arabayı geçince. Tamam. Çok yakın gidiyorum sana da. Şu anda 80'deyim. Hatta 79 Birine acayip bir fren Fransesi geldi Benden Yani şöyle tünelde yankılandı yani onu videoda göstereceğim sana <gülüyor> Harbi mi diyorsun? Efsaneydi ses yani hani Şey e, direkt retarder çektim abi ya Onun sesi geldi zaten Aa, Benden mi yankılandı acaba? Aynen Kendidir ben kullanmadım de. Ben de retarder. kullanmadım O zaman tamam abi o sesi dinlemek lazım Tünelde o zaman çekelim şöyle tünele, şey yapmayacağım, bir gaza basalım iyice. Aynen. Yani yavaşlaması için, hani yavaşla yavaşlaması için fratörler çektim bir yere. Bizim otobüslerden hiç gelmedi değil mi? yok şu anda denk gelmedi Denk gelmedi abi. Ama yollar efsane. Acaba Zaten Türkiye'de yok. mi renk geliyor? Olabilir, ona göre ayarlamıştım. Hmm. Belki buralar ayarladı değildir. Olabilir. Manzaraya baksana abi şuna ya mis. Yeni köpçü. Sağ tarafta da Ali Gül'ün sanayi var abi. <gülüyor> bak şu sağ taraf bak orada arabalar var. Ali Gül'ün var. Adam kral ya. Yani. Biz buradan nereye dönüyoruz? Sağa dönüyoruz. Sağa dönelim. yavı dönderecek. Çok eğlenceli veriyor bu yolda sürmek. Ali aha şura sizin şeyde mi şurası sizin şirketle mi bak sol taraf. Aynen aynen kanka. Önce. Selam olsun. Selam. <gülüyor> Gelen aman giden. Aman aman aman aman nasıl frel'e bastın öyle? Ben mi? <gülüyor> aynen. Frel'e basmadım ki. Lag mı girdi acaba? Lag olabilir. Yani sen de öyle görmüş olabilirsin kanka. Hmm, çünkü zinc diye durdun gibi oldu bir yan. Her eterde bak burada şey yapsak da malzımız çok. Karıştı. Aynen. Dur yapacağım şimdi dur. Aynı anda çekelim. Basıyorum. Bas bas bas. Uzun herhalde bu tünel. Tünelin çıkışına doğru. Tamam. Birazcık daha bas. Geldi mi? Araba, gidiyor. araba geliyor. Araba geliyor. Geç geç geç. Durdum tamam, ben. Geç. Almadım. Tamam. Almadım. O zaman yankı yaptı abi o benden. Helal'dan. Neyse. Şeyden, kamera kayıtlandığınızda sıkıntı yok. <gülüyor> bana, bana gideriz. <gülüyor> Aynen. Bizim otobüslerimiz böyle yapıyor falan. Yok benden mi acaba? Değil de, benden değil de. Bilmiyorum. Yo, ben, ben, ben çektim. çektim çıkmadı. Yo, hayır ben de çektim orada. Sıkıntı yok. Belki o, o köprüde yan kaşığı vardır. Aynen. Olabilir. Uzun diye belki dağıldı mı sesler acaba? O kısaydı. O da olabilir. Belgen 7 kilometre ediyor. Manzara sıfır ama herhalde. Abi burası pek ya. Hı -hı. Yani gerçek hayatta şöyle bir yerden evin olsun tamam ya. Yaşlılar. Ya şey, Avrupa böyle. Avusturya duvarları, Hele hauslaplar hauslaplar ya efsane aynen böyle ya. Yani. Abi şu sağ taraf aşağı baksana bir. Hop yola kaçırıyorduk. Aynen diyorum mi be? Halstatt bak hani şeyden sonra yayından sonra gir bak. Efsane ya, yani, mükemmel bir yer ya. Orada yaşam. Annem mı? annem Norveç'e çekmişti abi. Ya orada bir inanılmaz evler falan o fjordlar var ya böyle hani mükemmel müthiş yer. Abi 600 metre çekilmiş kaldı. şu sağdakilerden. Kırmızı kırmızı böyle evler renk renk. O da manzarayı görmeniz lazım ya. ya. yayına yansımıyor ama mükemmel Aynen. bir manzara var. Bu sağ camdan, yani 3 numaranın camından görüyorum ben. Mükemmel ya. Evet, benzinlik var. Benzinliğe girelim bir mola. Aynen. Arkadaşlar, sizlere iyi yayınlar. Ben çıkıyorum. Sağolun. Teşekkür ederim abi. abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Sağ ol. Görüşürüz. Ne geliyorum. Nasıl? Hemen geliyorum ben de. Tamam kanka. 12.75 diyor burada ya. Çok pahalı değil mi? Abi bu buralar böyle. Şimdi Türkiye'de 6 lira, 6 lira herhalde. Benim en şey almıyor, ağlamıyor. doldururken ne? enter bir hmm. şeyin şarjı bitiyor halde Pompo duruyor kendi dinle ağrı diye tereddütle dolduruyor abi adam <gülüyor> ödeyebilecek mi şeyin pili bitiyor ya kum ne dedim vaylası aletin aynen Kablosuzun da işte bu istatılar oluyor abi ama ya. üç senede dört senede bir bitiyor ya. hiç sıkıntı olmuyor yani. Belki mi? aldı kaç yıl oldu hala aynı hiç değişik sıkıntı yok yani Ben Mouse vardı Mouse'da o küçük piller var ya abi illallah hmm. ettirmişti beni ya Yok ki şey ben değil. o lojidek kullanıyorum kablosuz mouse'u mükemmel hiç problem yok yıllardır O iki pilli olan değil mi? İki pilli aynı iki tane büyük kalın duraseli mı ömürlük zaten Hazır mıyız? Evet çabuk geldim hoş geldin hazırız çıkabiliriz sorun yok tamam diyorsunuz ben üçüncü çıkıyorum tamam abi yani hakikaten manzara efsane şu sol tarafa baksana Volkan abi yani, yani harika gerçekten o yani göl manzarası Volkan abim, yani düşün. Şey, ben Volkan abimle bir zaman Ben bu turlarla geziyordum. <gülüyor> Volkan abilir benim, yani tır hastalığı daha farklı Aynen. Hal, hala var içinde. Bu sürmeyi Volkan abim alıştırdı bana. Yalan ya ya. işte Mep e işiyle uğraşmasak çok süreriz. Yani ben Mep ile evet. için yayınları hiç gelemiyorum. Ya da yayın değil yani oyun bile oynayamıyorum. Doğru. Haftada bir gün, gerçekten haftada bir gün sadece otobüs sürmek için. Hani yayın yapmak için o da ge gittik gece onu içeriyle. İçerik yayın. olsun, aynen o da içerik olsun. Bu video ya bugün yayınladım bir gece hasta çekecektim o da hanımdan dolayı şey evet. olmadı. Telefonla sürekli evet. aradılar yayındayken mecbur bıraktım yayını yayını. Ah geliyor kambık hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nedenle televizyon? Halekib Selam. Burak sen mi Yok Deniz'in sesi yararlı Heh, Şey tam kornalarla tamam. birlikte geldi Aynak Ediyorum yayın yani Tamam Evet yayındayız şu an hala Hı. Tamam o zaman yayınlar diliyorum İyi geceler Teşekkürler Teşekkür Eyvallah e, 80 diyor bu otobüklü kamyonlar niye yavaş gidecek? Çekmiyordur selektör manyağı size lan sizi o yukarıda defek şu nerden Nasıl altlar ne hmm. çok iyi abi <gülüyor> da artık yuk dışında da çalışıyorum Hörst, dayı hörst. Şu belgenin yanında 7 yazıyor ya. Hep 7 kilometre. Aman aman aman. Hani öyle bir kırdım ki. Efsaneydi aynen. Seye... Çarplayacağım Bana fren mesafesi ha. açtın ha. Bana yani. Abi bir de sen niye öyle dursun? VV Dursun. Önümde tır <gülüyor> frenledi. Tır sağa ya. dönmek için frenledi. A ani fren yaptı ani. Fi... He ben döneceğiz mi zannettin diye durdum sandım. Yo. Drop da girmedi bir şey de olmadı. Bir anda frene yok, bastım. Yok yok drop değil canım. Normal durmaydı da. <gülüyor> Sen sola kaçınca bana durmak için fren mesafesi aynen, ya. Aynen aynen abi. <gülüyor> Müthişti ya. Yani. Hayır durup durabileceğiz mi diye önce şey yaptım sonra. O baraj. <gülüyor> sağ, sağ taraf çok güzel görüyor musun biliyor musun? Evet, evet evet. Aynen. Ben bakıyorum şu an. Abi solda müthiş. O tam karşıda sisli görünüyor ha. Aynen. Aa, güneşin bak Abi bunlar 55'te falan gidiyorlar ha. Çekmiyor adam bu Şimdi ağır viraj, var. Viraj aynen aynen. Valla ben e 55'e 55 sabitledim. Sıkıntı yok. Acelemiz yok kanka 50 ile gidelim ya. Hatta 55'ten de düştüm. Hala yavaş. 50-50. 50 iyi ay. 50 kırka falan bile düştük buralarda. Manzaram güzel benim. Önde Mersin Bip. <gülüyor> Eyvallah abi. Mazot da full dedik. Hayır, kafamız <gülüyor> rahat. Ben, Allah benim benim mazot da fullür çünkü aracıyı bakmadım ama. Fulluş. Full. Beni trafiğe mesafesini göremiyorum şu an. 1823, 184 ne kadar kilometre? 104 kilometre. Hayır, fren e abas. Hayır, da. niye freni basıyorsun? dayı ya. Yok işte <gülüyor> frenin bas. Kilometreye bakacağız diye yapışıyordum arkaya Medros'a hiç sinyal açamıyorum bize <gülüyor> Yavaşla <gülüyor> <gülüyor> filan diye <gülüyor> Tamam bundan sonra dörtlü yakacağım Yok ya kim görür boşversin Sinyal aç kanka biraz <gülüyor> Zink diye duruyoruz yolcular rahatsız oldu <gülüyor> <gülüyor> Bu abin acırım ben kanka Candan <cammar> <Cammar> çıkacak adam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya kahveleri çayları Abi sen hala burda başladı Çok frene basıyor Baba onda sen biraz mesafe bırak da yavaşlayalım burda baya bi Dibine gitme <gülüyor> adamı ya. ya Biraz mesafe bırak şöyle Bu da bendenlik varmış hmm. aynen abi O zaman Kırk sabit gidiyorum şu şimdi. Şimdilik Hayır, sollayacağım. Şimdi karşından biri gelecek. Aynen. ha geliştik. Göre görene. Görene'ye benziyor. Aynen, göreneye Aynen, göreneye Yalnız mı? Manzara hakikaten. Bak, bak, güneşin yansımasına bak. Buna ya. diyorum ya. Camdan nasıl içeri yansıyor? Sen birde bende ki manzara düşün şu an. O üç ekrandan kocaman. Fakat sende hayal bile edebiliriz abi şu anda. Yani gerçekten ya şey mesela gelip otursan sen böyle kendi hmm. oynadığın gibi oynayamazsın hayatta. O kadar farklı gelecek ki sana Tabii bir Biraz arttırıyorum. Gelip oynayacağız abi inşallah. İnşallah beklerim dört evet. gözle. Aynen. Kapısı sonuna kadar, kadar Eyvallah abi. Sağ ol. Başlarcısını biliyorsun. Sağ ol Allah Vallahi Yozgat'a giderken de, dönerken de uğrayamadım ama ilk fırsatında uğrayacağım yanına yani. Kadar. ben uğramaydım. Ben şey dedim, Mersin'e gidiyordum ben, yoldaydım. Tamam. Aynen. Seneye gidemeyiz artık ya, bu yakıt fiyatları biraz zor gitmemiz. <gülüyor> Abi, direkt uçak bileti Antalya'ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kardeşim. İnşallah. Zol tamam, sağ sıkıntı. Yapay zeka gibi. Serbest. Tamam Sen çık. Geç. Tamam çıktım abi. Hop Zafer de burada abi bizi bekliyor. Aynen. Selamlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bence en başarılı harita bölümü burası bence İskandinavya. Ya da yeşillik Aynen. falan çok güzel olduğu için bana yüzden çok güzel geliyor Abi bir de havası falan da mı bir değişik bilmiyorum ki böyle Yani normalde Ama buraya, buraya Buraya çok özlendikleri belli abi Of manzara Abi şu kamyonu geçelim de Bebe Duros'un arkasına Ulan ben 65 ile gidiyorum Sıkıntı yok kanka ne zaman istersen tamam bizden biri geliyor ki bu Giden daha geliyor ney bu bence As. burada durup sağ tarafa manzara var herhalde var Darabin mı, mı? yok durmaya gerek yok ya Sağ taraftaki manzara güzel duruyor duruyor. Ya da yok mu acaba Çok manzara Uçurum gibi Yaş, herhalde var abi Aha. var herhalde ya dediğim yeri, dediğim, de. yeri burası, dediğim yeri burası dediğim yer burası Arka edilecek bir yer varsa duralım Böyle manzara geçti <gülüyor> <gülüyor> geç Bak ileride, evet. ileride var ileride evet. var ileride var viracı dönüyor Abdül önden gidiyor ya Önceden şey yapsın Bir dişli öteler çeker misin? Devam etmem yok gelmiyor. Belki birden fazla diş olabilir. Yok alamıyorum. Şu sonuna doğru. He, hiç alamıyorum. Korna duyuyorum da, da. Zafer geliyor. Uyut <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Bu aynalar silme geçtik yani daha. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Çok güzel ya çok başarılı. Volkan abi şimdi buradan tepeye çıkacağız o zaman manzarayı gördüm. Buradan sonra sıklıkta olmaz. Geliyor mu ses? Sen çok ileridesin bizden. Aramızda tır var bizim. Tır ve araba var. Yok almıyorum. Birinin motoru mu stop etti? benim miydi? O sebeple motor. Ben de devam ediyor abi benim işim Ben şimdi yöter atacağım sen dinle gelecek gelecektim ses abi. Gelmedi mi? Yok yok gelmiyor abi. Camı da açtım yani özellikle. Hı -hı. Cam kapalı mı sende şu anda? Volkan kapalı abi? bende. Açayım mı? Bir aç bir de deneyelim. Ama gerçi bana gelmedi de. Açtım. Çekiyorum şimdi. Tamam. Yok. Gerçi biraz ulanda kaldım da. Çıkardık. Aman Aman Aman Ben Yavaşladım Abi Manzaralar manzaralar. Aman Aman Aman Sen Bir Dış Kameraya Geçeyim Bir Üf, Arkası Gerçekten, gerçekten. 40 45'le Gidiyorum Abi Her Arkandayım İstersen Basıp Geçebilirsin Şeyi ben de, 40, ben de 45'te Gidiyorum Aramızda ara, araba da var ya o trafiği biraz kamyon yavaşlattı mesafeyi yani, azalmış olabilir. Ya ben bebek görüyorum da sen şey nerede o dediğin yer? Bebek duracağımız manzara. Yerde. Hayır, nerede? Hayırdır mı tabii. Tamam. Allah yukarı tepeye çık. Hiç çıkana da gece olacak. Hı hı. Gerçi burada güneş Hiç. zor hı. batıyor da. Evet yüksek olduğu için. Oyun saatiyle şu an 21:35 ve güneş var hala. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Benim göz takip ayarında saat var ya hiç şeyden bakmıyorum, motorisel bakmıyorum. Ah. Direksiyon saat arımda saati var. Tertemiz <gülüyor> iş. Bu abi Norveç'te filan böyle ya. 12 saat gündüz, 12 saat gece filan şeyleri. Annem gittiğinde öyleydi. <gülüyor> Aynen. Tam sıkıntı. İnsan varıyormuş şimdi geç olmadı mı yok olmadı. <gülüyor> Akşam dokunacak <dokunduğum gülüyor> ama Güneştepe'de aynı. Aynen aynen. Çok tuhaf bir şey yani oraların şeyleri. Abdülsenin önü müdü lan? Yoo ben bilerek basmıyorum. Çünkü Kamyon şey yapsa bir. Tamam soldayın abi. Soldama yasağı yok gelin. Tamam. Önümde bir tane güzel manzara ya. Hangizden açacağımız yerde dur dur kızlanma. Aman <gülüyor> aman Yol çalışması aman. var zaten. Aynen. Şimdi duracak kalalım. Yeşil yanıyor gerçi de. Yeşil'de dur istersen, <gülüyor> kırmızı yansın. Geçtin mi kanki? Durdun mu? Duruyoruz. <gülüyor> Durduk. Abi manzara'ya bakar mısın? Aman ya Rabbi. Hayda. Ya Allah. Üh, telefon. Kusur simulator. ETS e versiyonu <gülüyor> İnsan ürküyor ya <gülüyor> Gerçekten ürküyor şu anda Arka tarafı şey yapabilir mi? Volkan abi Aynen Çok Daha güzel aslında. Güneşin kızılığı çok güzel yansıyor hmm. Haberi yeni kazan bana almış Hazır mıyız? Lütfen Hazırız Yanma yanacak Sen şimdi ilerden geçeceğim yerlere bak kısa yer ileride. Aşık olursun valla Aşık oluyorum eyvah Biraz da <gülüyor> bekleyin yani bizi burada Dedi. Yani şu kamyon yüzünden motoru bağırtıyoruz. Onunla tünele girdim. Geride kaldım. Farları yakabiliriz arkadaşlar. Aynen abi. <gülüyor> Geçsin şuna acaba. Geç geç. Gel oğlum mu? Karşı boş Geç abi. Gel. Sen en son geçtiğin arabayı söyle bize biz ona göre buradan geçelim. Tamam. Geçtim, geçtim. Gel gel abi sen de. Çüneldeyim. Gelen yok değil mi? Oğlum kamyon geliyormuş. Neyse, şey. <gülüyor> de, geç, geçen arabayı sevdik adam için. Nasıl durdun? Ne oldu? Bana vurdu. Ben siz geçince yolu kapattım. Niye? <gülüyor> de gerekmiyor öyle bir şey. Geldi bana vurdu. Hayır gidin mi kanki? Çıkarsın. Artık rahat. rahat. Dörtlüğü yattı o. Tamam ben dururken şeyi solladım ters <gülüyor> Arka kayız. En iyisi gel. Lan. Ne güzel yol seçmişim be. Bir, şimdi bir köprüde şimdi bir köprüden geçeceğiz. Köprü gözük. 2000 devirle çıkıyor ben herhalde bar mı Bartman seçmişim. <gülüyor> <gülüyor> Akik efsane. nefsine. Ah ne gördün bu? <gülüyor> Karanlıkta bir şey görmezsin. Ben de onu diyorum bir şey olsa. Gündüz de çekeriz ya. Gerek yok bak, gerek yok bak. Böyle de güzel. Sakin yani birimiz bir dursak mı? Hiç öbürü görmeyecek yani öyle virajlar Aynen öyle abi bak çok sıkıntılı Bak nasıl durdu mesela Küt diye vur diye <gülüyor> Niye öyle durdum kanka Önümdeki nereden yüzünden Sen gire gire giremiyorsun <gülüyor> Çünkü arkanda ben dayandım <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gel gel, serbest Arkamda direk var senin. sen arkanda direğe dayanmışsın sol köşe direk var da. Ge geçer burdan redd ama yok <gülüyor> ama Abdullah. sol köşede <gülüyor> direk var <gülüyor> tamam abdü öne gideyim de yön tabelesi var yön tabelası olduğu için geçemiyor klavye ilahece o kadar oluyor kanka <gülüyor> <gülüyor> finale basıyorum araç yavaşken direk git diyor <gülüyor> dur ben seni ektireceğim ama ben şu tabloya verebilirsem Ya sıfır kamerasıyla yap. Gerek yok ya, dur. Ben onun şunu kurtaracağım. Ha. Benim oturmuşum. Bir tık daha gidebilsem benim. abi yetecek de. Dur. <gülüyor> Bir daha yapayım mı? <gülüyor> Vallahi olur <yavru> abi. <gülüyor> Hadi kurtulmuşundur artık. Olmadım yine. Oluyor gibi de. Geliyorum bir daha. Gel <gülüyor> sağlamından. Hadi. Ela <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Topla düz git düz düz git. Düz. <gülüyor> <gülüyor> yok direceğim abi şuradan da. Tamam yok hayır. Arkam <gülüyor> bana takılıyor. Direksiyonu sağa çeviriyor <gülüyor> <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> tamam. <gülüyor> Yoksa sıfır kamerasıyla gelmiştim vallaha yapışıyordum size. İyi oldu ya, değişiklik. <gülüyor> Kabine şunu açayım <açıldı>. da. Tamam beybeler <gülüyor> olsun. Ali hazır mısın? Merhabede. O zaman merhaba Oo. O, o isim ne kadar güzel ya. Abdül abi çete baksaydın. Yiğit'i. Bakıyorum da geç düşüyor canım benim. Yorumlar. Cevam? Ben geç görüyorum ben. Bakadır. Selam söyle. Gerçi duymuştu zaten bina. Kimse. Hayretli gö yayın Yayındaysa görür abi. Kamil. Ağaç. Yine sola döneceğiz. Dikkat edin. Aynen aynen. <gülüyor> Yo ben mesafeli gidiyorum artık sana. <gülüyor> Güvenemiyorum artık. <gülüyor> ya. Hayır iyi bir fren şeyi var. Ben o kadar güçlü bir frenim. Tamam ağlama. Rotarlar çekiyorum bunu, sonra. Frene bas. <gülüyor> Kanka sen bir dörtte falan dayakla. Bir selektör çak biz oradan. Şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> ayıktır. Ama bu arada hakikaten şey biraz sıkıntı. Sıkıntı. Adam hairenin yol yap. Yani şeye göre biraz bir de FPS düşüşü oluyor orada acayip niyeyse. Her olur. Işık şu olması var ya. Var yani. Aynen abi o mavi ışık tabii. Ve... <gülüyor> Az önce takıldığımız yerde de öyle oldu. Bak, o, bak 20 20 FPS'e düştüm. Şimdi şu an 48 FPS oynuyorum. Aynen ben Nertes 8k 40. yani 3 tane 2k ekran var Zen'in normal abi de Çıkınca Ben de şey ya, Değişmeden de aynen Ben de şey 840 biteri, bu nasıl bir para ya O nasıl bir para Yavaşlıyoruz abi 840 biteri çok pahalı değil mi ya Tabii bir ki Çok ya. pahalı tabi 100 euro yani. falan yani. Aynen öyle. Ama bu yollarda değer. <gülüyor> Belarus'tan de. şey yapıyorlar. Bizim şey gibi eee neydi? Kandıra Kandıra kişileri de 841 lira. Hmm. Aynen oranı e, yayında söylemedim ya Fatih Fatih yapıştı devlet gibi hani. <gülüyor> yapmış kendi. Tam Heh. devlet ya. Her geçişe 841 lira diyoruz yani. Polis var herhalde. Yoksa bir kaza mı? Ne var Abdül orada? Vallahi bilmem bir tane. Da. Geri geri geliyor bir tane manyak. Ne yapıyor lan bu? Geç yanına araba geliyor. Önde ambulans var ona ya. Dur dur çıkma dur çıkma trafiğe kaz. geri geri geliyor geri geri geliyor yapay zekanın bu şeyde güzel yerkitle. Aha arkamı vurdu geliyor. şey yaptı. Abi oğlum abin ne yaptın oraya ortala karıştırdın ee... mı? Abi şu manya abi şuraya sıkıştırır mıydı de. Yanlısı tır geliyor da sen geçtin de biz geçemeyeceğiz tır geliyor. Geçersin geçersin geçersin gel. Şu an gel, sen gel. Sen gel. Gel. Sen geliyor sen geçeriz. Tır geliyor geliyor artık geçemeyeceğiz. Tır geliyor geliyor. Gel. Gel. Aynen. Bir de konuya bastı. Volkan abi pay var mı? Açayım Geliyorum sana pay. Geri, geri. Otur oradan çıkamaz gelin ne Ne var ki ilerde? Abi o mal oraya takip geçirdim. Kamyon. Bak bak bak bana vuracak Aha. bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen geç ben benim geçeceğim yer yok burada. <gülüyor> Biz yolu kapattık abi gel rahat rahat. Yok, dört şey, dört şey, önde şeyim var fil dört sesiyle kapatıyorlar. Dörtiyatı <gülüyor> <gülüyor> bekleyip gelecek abi. O ne abi? Karşında polis geliyor. Kurtuluyor gelme gelme. Geçe geçer mi? Tamam. Yoksa olaydayız. <gülüyor> yok, sıkıntı yok. Problem <gülüyor> <Burada ne> olmuş <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olmuş herhalde burada. Sıkıntı var. Düştüğümüz dezilliye <gülüyor> bak ya. <gülüyor> Böyle yapay zekayı takdir etmek lazım yani adam geri gidiyor falan böyle geç diye sana bebe durasın. Aynen aynen. 5 <gülüyor> atık geç diyor. <gülüyor> geri geri gidiyor. Yok ya oğlum. Hayır biri de geliyor arkadan yapıştı. <gülüyor> ben de gidiyor görmedi işte tam ben bekledim bekledim. Bizim zamanlamalarımız da tam iyi oldu yani hep. Oyun güzel ya ben oyunu çok seviyorum. Yani hele şu otobüsün içine oturma sistemi müthiş yani. Abi sendeki zaten artık Nirvana yani son nokta artık orası daha şey yok istiyor. Onun üstü işte yok ki özenen çok özenen çok onu bile yapan yok yapabilen yok. Ya önceden yapabilirlerdi yani de, de şey şimdi dolar eurodan da çok zor. Yapamazlar abi artık bu dolar eurodan. Artık her şey almak çok pahalı o a a a dünyalar mardu, benim aldığım yerde. 3-5 liraya, liraya ben bir şey malzeme alıyordum yani. Şimdi 20-30 liradan aşağı değil Kimdi abi aynı. <gülüyor> Bütün sistemin bende yedeyi var biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Evet. Ooo müthiş abi o Bütün elektronik sistemin birer tane yediği var hani. 2 yıl sonra bozuldu ne yapacağım? Hakikaten abi ben mesela yaptıysam benim hayatım ben onu düşünmem. <gülüyor> Ciddi şey diyorum. <gülüyor> Gittiği yere kadar yani. yani yok o yani yap Böyle bir işe giriştiysen hakikaten doğru. Bir tane koltuğu Biz gelişmeyeceğimiz için hastaydım. de şöyle bir... Ali, Olkan abi kendi, kendine bir koltuk yapmıştı ben ona hastaydım. Ya o çok güzel attım onu ya. Hmm. Hareketli koltuğu. O videom 400-500 bin izlenmişti yani şey olarak. O ilk olan mı başladığında kanala? Evet. Yani birkaç ay falan. Aynen. Yani şortum, aynen. Aynen. Shortum yırtık shortumla birlikte. Shortla aynen. Abi o... onun kamera açısı da çok güzel. Şey, o, o koltuk çok iyiydi. Biliyor musun? O kolduk rahatsızdı. Şu an oturdum koltuğu koydum şeye. o sistemi. Bu sabah hem çok yükseltti hem de şey sıkıntı oldu. Oturdum koltuğu çok ağır, 80 kilo falan. Hani motor, motorla zorla böyle kendi kendine yatıyordu sağ falan Dedim olmayacak böyle herhalde. O sistem efsaneydi, evde koyacak yerim yok o yüzden attım. Bildiğin yarış koltuğu yapmış falan, kendi yani. Şey, o Onun motorlarını falan da attım, her şeyi attım yanımda. Beyin aldım, motorları attım. Şimdi motorlar o zaman kaç sene önce yüz küsür aldım, şimdi bin liradan aşağı değildir o motorlar. İlla Abi abi ooo. Oh. Altyapı zaten çok önemliydi, bir daha hayatta yaptıramam zaten. O demir iskeletine. Çok ağırdı mı? Koltuk yaştan ağırdı. Rahat mıydı? O abi. Ya koltuk çok rahat değildi. Koltukta şey vardı hani r yarış araba koltuğu koymuştum. Hafif olsun diye hani o o andan uygun fiyat, fiyat alabileceğim oydu. Ee, ondan dolayı hani şey çok koltuk biraz enterletiyordu. Deri koltuktu yani evet. böyle hani suni deri. naylon gibi yani. İşte düşün. Şöyle karbon koltuktu yani. Çok terletir işte. Hmm. Şu an oturduğum koltuk da 7-8 saat tutursam bana mısın demiyor. Şu oturduğum koltuk rahat. İstanbul'dan özel getirdim bu koltuğu. Mekanik kompresörlü. O bayağı iyiymiş abi. Çok. Ya önemli abi bizde de koltuk şimdi ya. Yani Verge'ye geldik evet ışığı gördük aynen gündüz olsaydı daha güzel mazara görecekti geçe kaldık yani saat ayarlamadan çıktık saati çok şey ayarladık ya tamam hiç yani şey ayarlamadı direkt güzel yerler göründü de ne kitle diyeceğiz aykım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, doğru. Sen baktısın. ne istiyorsun lan benden? <gülüyor> <gülüyor> kan kolu kapat ya. Neyi? Ceza şeyini. Ben seviyorum ya. Bu evet. da mı açık sende? Neyindir o da şey. kapalıdır. Yok kapalı ama yok kapatmış mı? O da açık. Bütün kurallar normal açık. Çok gereksiz. Kurallar ocağına biliyor zaten. Ben, şey, ha, ben, dur, durup uyuyacak mı yani uykun geldi mesela seni yapıyorum durup uyuyacak <gülüyor> mı yok normalde onu o kadar kullanmıyorum trafik provaları şeylerinde o o ya batık yani duyuyoruz. zaten 50 ile gidiyoruz bak hani şey şeyde gibi 50 ile gidiyoruz aynı uyuyoruz zaten böyle sürünce zevkli oluyor otobüs tabi ki tabii tabii Hız, yoksa yarış arabası sürüş seviye atmadınız. Yeni seviye 63 efsane. Vaayy. Bak bak bak görüyor musun bizim şeyi? <gülüyor> Yapay zeka. <gülüyor> Nasıl döndü değil mi? <gülüyor> Abi vuruyordu. Gerçekten vuruyordu. E ee, biliyorum geldim. Ve silme geçti. Burun ucuyla. Aydınlık alan duralım. Aydınlık alan burada. Finish <gülüyor> aydınlık alanında yapalım. Orası tamam. güzel. Aynen. Neresi? Tam orada. Ben şöyle İyi tamam oğuz çekelim o zaman. Öbür Yok, tarafa, herkes... öbür tarafa. Evet. Tamam. İstiyorsan arabanın şeylerini şuraya vereyim. Bir dakika abi bir dakika. Oo, o, o, o. Durdum çarpmadan. Vallahi i̇yi durdun abi. Şey geçmedi. Tamam. Benim açım iyi de seninki iyi değil Benim gene dur abi. Tamam gene gördüm, gö izliyorum seni. Sol ekranda Bırakın. gel gel serbest. Bırakın. Yok serbest değil abi ben bakıyorum da. Aynen. Beni mi yanıltıyor? Hay yok gerçi aynaya ben bakmadım. Dur bekle bir dakika. Abi. Heh. Heh. Sana açıvereyim diye ileri gittim. Eyvallah abi. Hop hop. <gülüyor> geri geleyim. Çok mu sıfırız? Ben niye dönemedim burada? Ben onu anlayamadım şu an. Bir saniye bekle. Şu Çok... an <gülüyor> bekle. <A> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ben çıkayım da sen rahat dur, dur, dur. <gülüyor> dur. gelme <gülüyor> heyecan <abi>. yaptırıyon dur. <gülüyor> Sabah oldu zaten. Hava Ay. otomatik aydınlandı. Vay be. Ali yanıma gel senin lan. iyi, iyi gelsin gelsin. Tam güzel gelsin, yere. Mi? O kırmızı da gece istanbulu da efsaneymiş. Önemli geldim bayağı. Pavyon style. Geldin. Sıkıntı yok kanka doğru. Öyle. öyle kal öyle kal. Aynen bir fotoğraf alayım. Aynen fotoğraf ben de alayım şundan. <gülüyor> Şöyle. Evet, güzel bir yayındı. Anla. Aynen. Çok güzeldi. Seni takip evet, etmek güzel Deli. <gülüyor> Vallahi abi çok güzeldi ya sizinle konu yapmak. Sırf var yani ya, bak bol bol hani saat geç oldu. Ee, bu aynen. işi kaydırırken. E, Abdül'e söz verdiğim için aylardır sırf bana kızmasın diye geldim yayına girdim. Vallahi çok iyi yapmışsın abi ya. Hakikaten. Ama çok zevkli oluyor abi böyle yani. Ya Kafan insanlarla. Biliyorsun yani. Sağolsun. Güzel yerli gez, gezdik. Aynen öyle. Fotoğrafta şöyle alalım. Neymiş? Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayın paylaşımımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.